Şimdi sizlerle birlikte 20 Aralık Perşembe günü yani bugün gelmiş olan aktüel ürünlere hızlıca bir göz gezdirelim. Almadan önce A101'i gezmiş gibi olacaksınız eminim. Dilerseniz hemen ürünlere izlemeye geçelim.